Askele bir şey değil, daha önce denenmiş koştuk yöntemleriyle kişi bunu sağlıyor. Mesela iş adamısınız, örneğin olur. Yatırım yapacaksınız. Mesela Harun Bey yatırım yapacak. Geliyor diyor ki ben medya alanında bir yatırım yapmak istiyorum. Onu yatırım koçumuz izliyor, sorular soruyor. Koştuk zaten budur. Güçlü soru sorma sanatı. Sor, Güçlü soru sorarak yani ne olur sen ne olur, o olursa ne olur, sonunda ne olur? Biliyor. siz bilmişlik... de konuşurken ikna olun. Kesinlikle ikna oluyor. Evet, evet. Siz de mesela, siz ne alabilirsiniz örneğin? Kariyer koştuğu alabilirsiniz. Ne de psikoloji bölümü öğrendisiniz. Ee, ne zaman staj yapılır? Nerede staj yapılır? Kendinizi nasıl geliştirirsiniz? Hangi üniversitelerde yüksek lisans yapmak? Size uygun, size uygun çözümleri beraber üretiyoruz. Beraber o süreci, süreci ve son.